Çok güzel gecikmem, bu arada evet hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bilmiş olduğunuz gibi sanırım. Emin olmamakla birlikte elektriği patlattık yine. Ve artık elektriği hallettiğimi düşünmekteyim. Gecikmemiz nasıl? Bakalım. Gecikmemiz 55. Türkiye sunucularıyla aynı gecikmede şu an 2080'le oynuyoruz. baya iyi bu arada tabi 60 fps ile 55 pingi iyi bence Avru Avrupa sunucusunda pek öyle değil Türkiye sunucusunda işte oynuyor 30 pingle burada oynuyor 50 pingle çok bir şey değişmiyor neyse ben şu şeyi kapatayım. istatistikleri çünkü dertli benim için onlar biraz Şimdi burada çeşitli rotor oluşumlarımız birikmektedir, bildiğiniz gibi. Şimdi daha burayı ne kadar uğraştırabilirim, bilmemekteyim. Evet, bir yine banttaki o şeyler yok olmaya başladı yine. Uzun yıllar yıllar sonra. Şu anlık bu fabrika harika bir şekilde ilerliyor. Şimdi yapmak istediğim şeylerden birkaçı, birazcık şey döşemek. Buraya demir, demirden çeşitli şeyler döşemek. Çünkü bildiğiniz gibi ihtiyacımız var. Hani <gülüyor> <gülüyor> ve çok parçalama şeyini gönderdim ben. Onu sanırım görmediniz ne emin olmamakla birlikte ben. Artık bundan sonrası böyle mi gitse ki? Biraz böyle gitmesi gerekiyor çünkü fabrika. Aman var ya, normal var. Normal ver abine. Şimdi zuplar şuralara kadar bir döşemem gerekiyor zaten. Bildiğiniz gibi baya bir temel sıkıntısı çekmemek için bunları böyle yapacağım hadi abi de öbür taraftan da demirler çıkıyor ha? onları söylemeyi unuttum ben o demirlerle birlikte daha güzel şeyler de yapılabilir ama şimdi fabrikayı şu şekilde bir taraf bir, biraz yana kaydırmamız gerekiyor şu anlık çünkü bu gazdan dolayı aslında o gazı ka kapatma falan olsaydı güzel olurdu ama yok, olsun. Şu an bayağı bir yeri temelledik. Şu, şunların çıktığı yerleri falan da temellileyelim. Hiç, tekrardan iç geçirmekle falan hiç uğraşmayalım bile. Güzel de olur. Bak şu an mis, mis yani, kafa çok rahat şu an. Şöyle düşüyorsun bak aşağıya kadar. Mis. Hiç aşağıya düşeyim, çıkayım derdim de yok. Bir tek makinalar içine giriyor. Ha. Şöyle de inşa ediyorsun bak mis. Bantlar yere biraz daha yapışıyor. Her şey daha saçma oluyor ama olsun. Mesela şöyle bir kazma stili yok. Ama var çünkü oyun. Elektriğimi şöyle gösteriyorum. 370 megawatt kapasitem var. Boostsuz 4, 4 jeneratörle birlikte. Bence idare edilebilirsi bir şeyler. <gülüyor> ha. Şimdi şöyle bir şey yapmayı da planlayacağım. Daha doğrusu bu bölüm onu yapalım. Şu istiflenebilir bantımız var ya bizim. Bant sistemi. Şu anda buraya sanırım 3 tane gelmekte. Bildiğim kadarıyla. Oradaki üretim bir 2 dakika duracak. Ama lazım yani durması da lazım. Şöyle bir sistem uygulayacağım burada. Yani şuradan gelecek bir tane ana bant ondan sonra bu böyle her yere dağıtacak tek bir yere. Nasıl? Fikrin o, ne oldu lan? Ekran bir an bir kalitesizleşti. Niş? Şimdi yani çok çok şansımız zorlamadan tabi, bunu şöyle çıkartacağım Ondan sonra işte böyle getireceğim gibi Gibi gibi Ondan sonra şu tip biraz içinden geçme yaşayacak Ama mecbur olacak o kadar O kadar da sıkıntı değil bence benim için Şimdi yani öbür taraftan gelen her bantın buraya da bir çıkışı olacak İster istemez Bu da bize zaman tasarrufu olarak geri dönecek tabii ki aynı zamanda. Ha betonu çıkartmak ne kadar mantıklıydı bilmem ama. Olsun yani. Buradan böyle her bir şeyin bir geçişi olacak. Yani şuradaki ana yol sürekli devam edecek. Şu üstteki mesela boru üretimini de alacağız böyle. Bu güzel bir özellik ya. Kullanılır yani. Şöyle birazcık sağa kıracağız hafif. Üç diyorum. Dört dedik. Çünkü bildiğiniz üzere alttan daha vida, vida geçecek. Vidayı geçir. Efendime söyleyeyim. Şunu adını unuttuğum şeyi geçir. Mis. Sıfır dert. Sıfır dert garantisi var bir de bunlardan. Öyle bir şey var. Bunları böyle devam edecek işte böyle. Ortadan geçen bir bant oluyor. Ve bu banta biz her şeyi yüklüyoruz şu anda. İstediğim şey buydu benim. Yani işte daha şuradaki plakaları falan da alırız da işte. Şimdi şuradaki üretim zaten fazla geliyor bize. Onu da ver hadi. Sadece bulunsun diye çekeceğim. Hepsini kullandığımdan değil. Asıl kullanmam gerekenler bakır falan da işte bakırları daha çekmeyeceğim. İhtiyacım bulunmadığı için. Neredeydin sen? Seni de çekelim şöyle. Mis. Mis. Mis. Artık istediğimiz her yerden malzeme çekebileceğiz. Bantın üretme kapasitesi yettiği sürece. Taşıma. Üretme değil. Şimdi yani bu tip bir bant benim ne işime yarayacak? Şimdi göreceksiniz onu. İki veya ikiden fazla üretim ikiden veya üçten fazla Malzeme gerektiren şeylerde bu tip bir bant söz konusu zaten yapılması gerekiyor. Yan tarafı makine ortadan da bu bantı geçirmeyi planladım ben. Açıkçası bence olabilir tesi olan bir sistem. Ama yani şu betonla şeyin yerini değiştirebilirim. Şu vidanın. Şimdi seni şöyle çekelim. Biraz daha beton bizim için önemsiz ya o üstten gitsin. Bize bize önem kategorisine göre ayarlanıyor bu tabi. Ben şu an rastgele yaptım da biraz. Şuraya iki tane daha yapacağım. Orada öbür taraftan da kablo mamlu getireceğim. Şu an yani eni topu ürettiğimiz her şeyi buraya getireceğim. Şöyle, şöyle çekelim biz bunları. Buralar çok gözükmüyor, önemli değil. Aa, üstten tel gidiyor, alttan da kablo gidiyor. Olmadı, sevmedim. Şimdi, şunu bir Çeksene ya. Hadi beni oraya kadar uğraştırma adam ol. Ben yine ters yaptık ya. Ben nasıl bir süper zekayım acaba? Ha mesela katariumlar falan daha tel tel falan üreteceğiz ya. O zamanlarda onları da dahil ederiz. Ama şu anlık böyle. Gördün mü? Buraya bir bant Buraya biz bir, bir kule çektik Böyle. Bu bizim bütün Malzemeleri taşıyor şu an Güzel mi? Güzel Ama yani ne bileyim birazcık Karışıyor Çok malzeme geldiği zaman da bu çok karışır Yani Şimdi efendime söyleyeyim Kataryuma gidelim ya bugün Kataryum kataryum dedik Gidelim artık Şimdi kataryum ne Taraftaydı Soru bir bu. Bildiğim için çok sıkıntı olmayacak yine benim için. Yani daha o araştırma öğelerini falan açmadan gelmek isteyenler varsa da benimle birlikte gelebilirler açıkçası. Şimdi şuradan, şuradan dur öyle değil. Öyle değil tam olarak. Şöyle bir şey yapıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra şu bizim zup var ya, o zup'la Allah'ınız yokmuş gibi şey-şey yapıyorsunuz Yol Şu şelalenin olduğu tarafa doğru Ha tabii ben birazcık daha aşağıdan gitmem gerekiyordu Ben birazcık yolu falan karıştıracağım Siz öyle yapmayın Tamam şuraya kadar geldik deme Yo bayağı gittik şu tarafa doğru Şimdi efendime söyleyeyim. Birazcık daha gidelim Şu adaya doğru bir tane yol çekiyorsunuz, bir adet. Güzel olması önemli değil. Rampaya 4 metre diyor ya... Ya yine benim yaptığım gibi yapmayın da siz... Ben şu an olabildiğince hızlı yapmaya çalıştığım için böyle oluyor. alanda bir oyuncu var diyorsa da şöyle yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ya artık. Şimdi bunu bu şekilde döşüyorsunuz böyle. Tamam mı? Hiçbir sıkıntınız yok buraya kadar. Şimdi asıl sıkıntı buradan sonra mı başlıyordu yoksa direkt katar mıyız şu an? Buyur abi direkt katar yumdayız da. Bu zekalı hayvanlar patlıyor burada tabi ki. Bunları bunları bir kesmeniz gerekiyor. Bak. Oğlum sen, sen arısın oğlum ne kadar ne kadar. Bu arada bunların, bunların iyice sizin peşinizi bıraktığınızdan emin olun. Çünkü bunlar sıkıntılı yaratıklar. Bir vurdunuz muydu ölmüyorlar falan böyle adamı deli ederler. Nerede mesela? Kop şunu ha. Havada parçaladık onu da. Parçaladı tamam artık çevrenizde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi ve kataryumdayız ve saf bu. Yani dakikada 120 çıkartan var ya onda. Şimdi artık jeneratörleri direkt böyle koyabildiğimiz için ben şöyle yapacağım. Artık makinaları birbirlerinin üstlerine getirerek koyabildiğimiz için ben buraya alabildiğince platformu döşeyeceğim. Bundan sonrası da zaten şeye çıkıyor. Ver elini petrol. Bak tarama falan hiçbir şey yapmadan açtım güzelce. Uzaylı kabuğu bu da. işte lazım olur falan filan. Şimdi eve gideceğiz. Şey getireceğiz. Bu tarafa biraz elektrik falan çekelim. Ya da direkt getirince çekelim ya. Ama yani bu yolu birazcık uzattım ben. Siz daha kısa yapacaksınız. Ne bileyim işte o ağacın daha altından falan taşıyıp bir şekilde halledebilirsiniz. Zaten sonra kataryumun teli falan var yani. Tellerle falan üretim yapıyoruz. Orada orada bir alet var. O aleti araştırınca full şey yapabiliyorsun. Tellerin arasında gezebiliyorsun. Onu da yaptık mıydı zaten daha bir şey kalmayacak geriye. Ha bu arada çok şey yapmayın yani. Fabrikaya kadar platform diye şartlandırmayın. Çünkü oradan sadece telle petrol gelecek yani. Hatta yani petrol de boruyla geleceği için çok uğraştırmayacak bile. Sadece işte fabrikanın öbür tarafına giderken sıkıntıdasınız biraz. Uzak olduğu için. Daha doğrusu ters yerden geliyor. Uzak değil de ters. Tamam ondan da kurtardık kendimizi. Abicim gider misin? Yeter be. Bıktık senden de her gün her gün. Tamam onu aldık. Şimdi şuradan tabi bunları alacağım ben yine. Birazcık normal plaka alacağım. Şu anlık şu mem neyi bir şey var ya şurada özelde. Mem için gereken her şey var ama birazcık kablo almam gerekiyor yanıma sanırım. Kablo kablo üretimi dolmuş ya. Bazıları dolsun zaten ya, gerek yok o kadar fazla birikmelerine falan. Şimdi kataryumun o tarafa elektrik çekeceğiz ama çok riskli bir yerden değil, birazcık daha kullanılmayan yerlerden çekmemiz gerekiyor. Yani şunlar falan ileride çok kullanılacak da şu an kullanılmadığı için şöyle almayı tercih edeceğim ben. Mesela bu hatların uzunluğuna bağlı olarak bizim o telli ge gezinme özelliğimiz falan olacak. Kaya kaya gelebileceğiz buralara yani ama birazcık da çubuk almam lazım. Birazcık da madenci yapmam lazım. Hatta dur ya, şuraya atalım ondan bir tane. Şu atölye var ya. Ha, atölye alt bir tane şuraya. Ha, zaten madenci üç tane yapılıyor. Biz direkt bir tane yapsak yeter. Çubuğumuz neredeydi? Çubuklar bu tarafta. Alalım 400 tane de lazım falan olur şimdi. Alıyoruz, alabiliyoruz. İşte yani bundan sonra da petrole doğru gideriz yavaşlan ama petrolün tam nerede olduğunu bilmemekteyim. Bir o wiki diyordum ya geçen bölüm. O wiki'ye bakmam lazım bu haritanın wikisine. O tellerin üstünde kayma özelliği falan çok güzel. Oooo uzun aradan sonra ilk kez dondu Güzel Şimdi buralardan ben bir de petrol falan getireceğim Normalde millet petrolü dolandırıyor bir taraftan getiriyor Ama kolay yolu var yani Nispeten aynı kaynağı harcıyorsun ama Daha iyi ya Böyle daha iyi <gülüyor> hani biz buradan kayacağız ya. Bize şu temeller lazım olabilir. Şu çap koyulan temeller var ya şunlardan. Parlama yapıyorlar işte en sevmediğim şey. İç içe geçtiklerinde bütün tekstürleri yok işte. Birleşmiyorlar birbirleriyle kendileri. Hah direkt oraya çek. Aynen. Orada sanırım o yukarıya doğru çıkmıyordu da neyse. Çok sıkıntımı mı? Hayır. Şimdi gösteriyorum bak. Bak buna da smelter falan gerekiyor. Şimdi ilk kataryumun normalde elle çıkartmamamız gerekiyor da işte. Bak, artık kataryum geldi. Şimdi burada bir şey araştırmadan buraya kadar gelirsin ama bundan sonrası mecbur araştırılacak yani. Kataryum diyorsun, değil mi sen? Şimdi şunu alıyorsun abi sen. kataryum külçesi falan için bu arada bunları araştırmamız lazım. Tamam bunu açtık. Bak külçe için de bunu araştırmamız gerekiyor. 43, 44, 45, 46, 48, 50. Ev işte burayı bayağı sonradan geliyorlar ama. Ha, bunu araştırdık şimdi. Bak buradan hızlı tel ve yuva yuva o. Alt envanter yuvası bunu açabiliriz mesela. Baya bir şey gelişmiş canım. O kadar kötü değil oyun şu anda. Şimdi külçe öğreticiden açıkçası 30 30 60 Efendime söyleyeyim 90, 120. Şimdi 120'ye aldık biz buradan. Yani biz burada saniyede, biz burada dakikada 120 kataryum çıkarttığımız için o 120 hakkını kullandım ben de. Şöyle, şöyle yapayım. Şöyle uzaktan çıksın da biraz aşağıya inmeye zamanı olsun. Ha bu arada daha upgradelemeye gerek yok bu katariyomu. Çünkü bu zaten bayağı bir süre gidece. Şöyle yaparız. Hiç hiç olmayacak şeyler deniyorum da şu an. Biz bunu nasıl yapacağız çok dertli birazcık dertli dertli kişiler bu eriticiler çünkü çok yakına yapıldılar o zaman simel tırları bir kaldır iki dakika bir iki üç dört Dört simeltir mi 120 yapıyor öyle bir şey vardı. Bunlar dakikada 30 üretiyor. Bağla gitsin zaten direkt bunlara. Hiçbir sıkıntıları yok buraya kadar. Ondan sonra şurayı da şöyle bağlayalım. Hiç uğraştırmasın bizi bu gereksiz gereksiz. Hatta gereksiz israftan kaçınıp şurayı MK bile çekelim geri. Aynen. Çok çok da güzel oldu bence böyle. Hayır yani burası hızlı gibi gözükmüyor ama yani hızlı aslında. Çok da yani şey yapacağız diye üretim yapacağız diye uğraştırmayalım yani kendimize. Kateryumu atacağız tabi bunların içine. Aa bir dakika bunlar 45 kullanıyor. 40-40-80. Oldum biz hız, hız ayarlamayı açtık ya. 120. 45-45. 90. 90 o kullanıyor. 90 da bunlar kullanıyor. 180 yapıyor. Şimdi ben bunları nasıl çevireceğim ama? 45 45 90 tamam mı? Ondan sonra ben şu baştakinin üretimini şöyle 12 6'ya düşürsem ne olabilir? 10 10.30 aldım. Seçenekleri kopyala dedim. Şimdi bakacağız. 2 dedim. Ondan sonra 3 dedik. Şunları şöyle bağladık. Ondan sonra bunu da getirdik buraya bağladık. Ne ya bu dakikada 30 kullanıyor değil mi? Ayar yapıştırıldı. Peki yapıştır. Adam ol ve yapıştır yani. Seçenekleri yapıştır. 10, 10.5'a falan alalım bunları biz. Çünkü daha şeyimiz yok. O kadar... Dakikada artık 30, 30, 60, 90 işte. 120, 15 falan filan kullanıyor. Yani çeyrek olarak durabilme özelliğine sahip olacak artık. Yani 120'yi dibine kadar kullanan bir üretimim var şu anda. Şimdi kateryumdan 50 külçe ürettiğimiz zaman da bize şey yapacak, o hızlı tel üretimini verecek. Bu arada katarium kapsamlı mı bence çok değil yani istediğim gibi kapsamlı değil. Ha yani bir de ne bileyim araştırma olarak değildi yani isteğe bağlı değildi direkt zorunlu verseydi bunu bence daha güzel olabilirdi. İşte şimdi yeşil sınırlandırıcı gelecek. A bak şu halat tutamacı denilen şey kateryum elektronik eşyalarla işte sonra şuradaki çanak manak var yok onlar kovarsaydı Biz bunu fulleriz ama rahat fulleriz yani Şu halat tutamacı için falan biraz uğraşmamız gerekiyor Şimdi Bunlar dakikada 10 ürettikleri için Şurada bir üretici ikisinin işini görecek mi yani Yok 12 kullanıp 60 çıkartıyor lan. Bu nasıl bir tel? 10 Hadi lan şunu şunu 12 yapalım. bu bitti. Üretimi bitirdim lan. İşte 12 12 15'e çıkartalım ortalamasını. Yoksa da iki üretim bunun için feda mı etsek ya? ya. Yok tel üretimi falan olacak daha. Yok böyle biz çok iyiyiz şu anda zaten. Ama buradaki asıl kablo'nun alanı bitti. Ne yapacağız şimdi? Şimdi tel üretimi budur zaten. Başka bir şey yapılmıyor şu anlık. Şu anlık şeyimiz bu kadar fabrikamız buradaki. ha onu ta götürüp işlemekle falan niye uğraşmadım gereksiz çünkü ya yani bundan ben sadece tel üreteceğim. işte bu tel üretimiyle de şeye vereceğim o bizim bakır parçalar var ya onlara vereceğim bir şey yapmayacağım yoksa işte mantar falan diyor şey bu bilinmeyen kimyasal element diyor ya metalik olmayan kazı bir kimyasal tespit etti işte rg falan diyor araştırması için örnek toplamanı istedi diyor onlar işte uranyuma falan giriyor ama çok uzuyor yani İlgi alanıma girse de çok uzadığı için sanırım geçmeyeceğim oraya kadar Ya bu arada ben ben iki üretimi feda etmeye razıyım ya İki üretim feda edilir bunun için Şunu dakikada hatta iki üretmemi versek Ha sonra boostlarız belki dursun 105, buyur. Tabi ama bu şey gibi değil. Gönderdiğin anda hemen araştırıp bitirmiyor. Biraz, biraz uğraştırıyor adamı. 5 dakika kadar. Bunları hızlandırmanın yolu da yok işte. Saçma. Şimdi şu parçalama makinamız var diye bizim. Şimdi size onun mantığını göstereceğim. İlk önce benim Katar ben feda etmeyi planladım. Daha önceden izleyen biliyordur da beni işte İz ilk ilk izleyenler için şöyle bir şey. Yani hangisinin ilk attığınız hangisiyse yani ne bileyim şu an o hızlı telimiz var ya bizim. Eğer bu hızlı teli önceden atmadıysanız daha hızlı şey yapıyor, dolduruyor. Eğer işte ne bileyim bilgisayar atarsanız bir anda ikiye çıkıyor falan kupon. Öyle şeyleri var. 603, 663 puan diyor mesela şu an. Ama yani bunu buna göndermenin hiçbir mantığı yok. Komik bir sayı geldi yine. Çok komikti gerçekten. Şimdi bu telleri falan ben göndereceğim. Ha bir de bunlar gittikçe zorlaşıyor bunlar. Şey gibi değil yani. Şöyle bir şey yapsam ne kullanırsın dakikada bana? dakikada 18 kullanıp 90 mı? Ne? 10, 10 20 ya yani 20 kullanıyor ama 20 20 20 kullan ay 20 kullanıyor. Biraz takıldım ama yani. Olabilir yani bu tip bir üretim stili. Ama yani bu böyle boş yere bir 30 megavat harcayan bir şey yani. Şu anda benim için hiçbir işime yaramayacak. Ha ama şöyle bir şey var. Bunun mağazası var. Mağazayı yapamıyorsa bir 200 vida istiyor kendileri. Bundan 10 tane falan yaparsak bu kupondan sanırım 50 tane bilgisayar alabiliyoruz. Öyle bir şey vardı. Akıyor, akıyor kataryumlar. Bir dakika şuradan bir ses alayım yine. Güzel alanda harika. Fixed fixed fixed fixed. Ram, papam pam pam pam pam. 300 279. Tamam yok. Elektrikte hiçbir sıkıntımız yok yine her zamanki gibi. Ha bu arada bu makineyi nereye koyarsanız koyun size üretmeyi devam ediyor. Şey yok, sıkıntısı yok. Şimdi biz neyi bekliyorduk? Şu üretimi bekliyorduk değil mi? Ha, onu bekliyorduk evet. O zaman ben onun için şöyle şu tip bir hazırlık yapayım. Yok ya, şunü yere yapıştırak dokunmaz öyle. Yapışmıyormuş. Evet, temeller rampa bir, rampa biri buraya yap yaparsam ne olur? Şimdi şunu birazcık daha yukarıdan verelim. Bir temeli silip şöyle. Böyle bunların üstüne baka baka da inşa etmekte ayrı bir keyif. İşte olmuyor böyle bir anda aşağıya doğru bükülüyor gibi oluyor. Güzel olmuyor ama ne yapayım başka türlü de olmuyor. Şimdi şunu da şöyle indirelim. Bak bu kadar oluyor işte. Aa bitti. Şimdi size o yıllardır, asırlardır ...yapmak istediğim şeyi yapacağım. Hazır Zeno beshir lazım Zeno beshir. Bu da iyiymiş ha, elli tane falan şey kullandıttırıyor. Şunu da alalım, alıp... Onu da alalım mıydı, mis. Şu anda bir tane halat şeyi inşa ettik, harika. Harikulade. burada yani bir yerden kaçarken bu cidden çok iyi oluyor. şimdi ben bunu sinematine falan başlatmayacağım. bak mis mis gerçekten çok temiz bir şey. aa bir dakika dur hızlı koşucuyu da açalım oda vardı burada. Yüz tane ele onu araştır. Allah'ım sana şükürler olsun hızlı koşucu geldi. Hızlı koşucuyu açacağız bir de. Bu, bu bölüm yani bana gereken en çok gereken iki şeyi yaptım biraz. Zıplayamıyoruz bu arada. Ha artık. Bak şunu şunun içine koysam nasıl ne kadar güzel olurdu. Yok orada da alanı kapatır. Orada da zemin çok dik der. Beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Koyarım oraya onu. Sonra silerim şu arkasındakileri. Şimdi 10 tane de ondan üreteceğiz. Bu hızlı koşucu için. 4 6 Ha bir üretmeyeyim. 2 tane vermesi de güzel. Bu da 12 boru kullanıyor maşallah. Ona da bir 5 dakika istiyor anladığım kadarıyla. Kataryum dedik, buradan hızlı koşucu dedik, bir 5 dakikayı da ona ayıracağız. O da şu vücut kısmına takılıyor. Bu arada üstündeki bu malzemelerle de ölmek istemem yani, bunu kullanırken. Yani mesela şu yaprağın arasından gidene kadar şuradan gitmek daha güzel, bence. Hele hele bunu şeyde çok güzel kullanırsın. Böyle uzun telli olanların arasında baya güzel gidiyor. Şu anki gibi. Ha bu arada bıraktık mıydı gidiyor. Ben buna tuş atıyoruz sanmıştım. Ondan dolayı bir iki kere üstünde çok önemli dönemin en önemli malzemeleri varken gitmiştim. Bak birazcık çarpılıyor gibi geldi ama çarpılmadı. Ha bir de düzgün tutturman lazım. Mesela ben şu an tutturamadım. Ha bir de bunun tutma mesafesini artırmışlar. Eskisi gibi değil bu. Önceden baya baya zor şekilde tutuyordu bir yerleri. Yani şu-şu yerden ben şu normal bizim direkleri bile alamıyordum neredeyse. Hala fabrika içinde kullanıma uygun değil ama. Ama yani işte kay-kaymak için falan güzel biraz. Ha zaten... Daha ileride de sanırım bunları özel şey getirebilirler. Öyle bir resmi açıklama yok ama getirebilirler yani. Sırf sadece bunları özel o kayma teli, kataryumla yapılan. Da hala şey var, sıkıntıları var. Bak, alamıyor şu an kendileri. Bak. Bak, şu an tam gidemiyor işte. Ha bu arada kablolardan dolayı da yukarı falan da çıkabiliyor. Yani istersen yüzde beş yüzeyim olsun yine çıkar yani. Ha normal gitmekten hızlı mı konusuna gelince o tüpler bizim şu tüplerden hızlı değil. Ama normal yürümekten daha hızlı bazen. Bak gidiyor sandım. Biraz layıklık elden gidiyor oluyor arada da. Yani dikkatli olduğun sürece kullanmakta hiçbir sıkıntın yok. Ama dikkatsiz kullanırsan ayva yeme durumun da söz konusu aynı zamanda. Şimdi ben şuna şunu koyacağım da yani öylesine koyacağım. Hiçbir işime yaramayacak bunlar. Tekstürleri uğraşılmış biraz, hafif, hafif uğraşılmış. Oo son, son şey. Ha bu arada buna şey isteyecek yine. Şu bizim plaka var ya şunlar. Onlardan isteyecek. Biz de bir dakikada yapabildiğimiz kadar onu üreteceğiz. ...şimdi şey yapayım da... ...10 tane üreteyim de yavaşsan 16... ...18... ...20 olsun bırakacağım. 20 bıraktım. 10 saniyesi kalmış. Ve büyük gün... Büyük Allah'ım sana şükürler olsun. Artık böyle hızlı hızlı gidebilirim her yere. Bu benim için önemliydi. İyi de zıplıyor ha. Eskisi gibi de değil bu. Bunu bayağı... Bunu bayağı boostlamışlar bir de. Bayağı çünkü makinenin üstünden geçiyor kaydın mıydı. Tee şunun ucunda da şura. Orada da şey var işte. O mor sülükten var. Gidip alınır mı, alınmaz mı tartışılır. Şimdi şimdi biz yine katarium'dan devam edelim. O elektrik direğinin mk2'si falan açılıyor. Bundan sonrası da çeliğe giriyor zaten. Yani iki bölüm sonra biz çelikteyiz. Hatta şu anda çeliğin hazırlıklarına başlarız. Bir sonraki bölüme çelikte olabiliriz bile. Şu MK2 direkleri açalım. Bir de. oh, Düşüyorduk vallahi. Valla gidiyorduk. Şuradan. Şöylemesine. Güzelce ne? Miss Shunai Şuradan da şöyle yapalım hop evet ve yapamadık olsun şimdi şunu şöyle yapalım burada zaten birikiyor demiştik bu şey güzel oldu ya ama Bir dakika, şu uzay için gereken aletler nerede, adını unuttuk. Modüler çerçeve, bunun adı ney? Otomatik tel vardı bir de. Otomatik tel falan vardı da... Çelikten önce şuna mı girmeyiz? Bence var ya buna bir girilir ya. Buna çok serisinden girilir bence. Çıtırından. Şu bizim yeni kaynaklar falan geliyor yani. Şu, şu gelişmiş dövüşü açıp ondan sonra da ver eline çelik. Çelik çelik, ar çelik da Arçelîn Çelî vardı aklıma geldi bir an. Şimdi sen gel, bam, bum, bam bir gün çık çıkızan çıkı, zan zan. Brrr, da da da, tam sus. Zeyno kılıç yapacağız bugün. Şimdi bir tane daha yap. herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde zeyno kılıç tarifi vereceğim. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. bomba bir tarif daha geliyor. Ve zaten bu da bizim açacağımız son kılıç falan. Bu bizim ilk ve tek atacağımız dövüş kılıcı. Onun dışında hiçbir şey açmayacağız daha dövüşle ilgili. Bak bir kullanmaya başladık vallahi bitti, bitti kablo'm ablo. Kablo'm ablo yok artık. ııı efendime söyleyeyim zeno kılıcımızı da yapıyoruz tabii ki hiç eksik kalmasın o da gelsin falan 500 tane mi gerekiyormuş ben 1500 tane kablo aldım ama e yani bu bu işte kılıç kılıç bak bak savuruyor falan o bizim biraz önceki kanserleyen yaratıklara falan tek atıyor başka da bir özelliği yok zaten ya arkadaşım sen niye böyle tarz koyup duruyorsun şuna? Ha koy şuraya. Şükür, şükran. Vallahi uçuyor şu ana. Bunu, bunu daha önce açsaydım daha iyi olurmuş da. O kadar zengin değildik bu da hemen çeliğe bağladı zaten olayı. Yapacağımız hiçbir şey yok şu anda yani ben bu üretimle biraz daha FK kalacağım sonra biraz daha FK kalacağım hadi ya 8 dakikada şey açabilir miyiz gelişmiş Çelik üretimi bir bölümde 3 bölümün işini yapacağız Çünkü he zorlasak yaparız şuraya bir tane de mem me yap şuraya Mmm. Mem yaptık şuraya bir tane. Evet, artık MK2 direklerimiz bulunmaktadır. Daha, daha işte yeni bina açıldı. Uhu! Mesela işte bundan sonrası artık şeye giriyor. işte güçlendirilmiş devre kartı falan filan. Bundan sonrası detaya giriyor Kataryumun. Katarium bitti şu an aslında teknik olarak. Lan bitti cidden hiçbir şey kalmadı ki fabrikada bitti. Kuruttuk. Bu burada kendi kendine bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor da hiçbir şey yapmıyor aslında. Bizde 150 tane motor var mı? Tabii ki yok. Dibimize kadar motor üretimi taşımanın faydaları işte. Bir yüzlük daha alsana sen. İyi hadi bir altmış şey iyi al. Şimdi bine attık, yüz, 100, 100 attık, 150 dedik. 300 beton atacağız değil mi bir de beton da atalım. Ha bu arada sanırım bu benim ilk kez bilmem kaç taneli şey kullandığım ilk video olacak. Yani o o üç tane yaptığım şeyin de sesini alacağım. Öylelikle bir şeyler halledeceğiz. Hatta şunu unutmadan sesini alayım. CTRLG diyeyim. Galeri diyeyim. Kataryum dedik. Hızlı koşucu dedik. Tamam. Her şeyin esesini almışım. Sıkıntı yok. Şimdi yine şansımızı zorlayarak bir şeyler deneyeceğiz. Yapabiliriz umarım. Yetişirse tabi. Şimdi bir sonraki bölüm çelikteyiz. Şu anda zaten 3 bölümlük işi bitirmiş olduk. Yani en azından şu çeliğin hazırlanması falan için gerekiyordu en az 1-2 bölüm. Onu da elle hallettik. İyiyiz ya şu an. Bu da elimde yapabildiğim şey varken yapayım bayağı bir. Sanırım 30 42 tane yaparsam oluyor. 38 Hadi son 15 tık hadi yaparsın. Reis ya yaptı. Şimdi bunu da gönderiyoruz. Ah vallahi şey becerdik bütün hepsini göndermeyi. Şimdi daha ben bunu getiresim gelmiyor ya, bunu yapasım da gelmiyor. Çünkü boş geldi bir an yüzüme. Neyse bir sonraki bölümde işte ucundan şunu da yaparız, üçüncüyü bitiririz. Ondan sonra efendime söyleyeyim gelişmiş çelik üretiminden devam ederiz sonra. Lan hızlı geliştik, çok hızlı geliştik lan. Çelik'e ne ara geldik? 7 bölüm de iyi yani çelik gene. Ben normalde işte biraz daha yavaş gelirim de böyle şeylerde. Şimdi hızlı gitti biraz. 50 bölüm olmayacak seri olamaz. Yaparız. 50 bölüm de yaparız. Kayıt dosyalarım silinmediği sürece... Ve, ve oyundan sıkılmadığım sürece bunu yapabilirim ben. Ucu ucuna yeten video üretimimle şunu ürettik. Ondan sonra hadi lan dört tane yapabilir miyiz lan? Ama bir şey dört tane sığmaz da işte hadi deneyelim yine. Neyse ben bunu bayağı bir editleyeceğim. Size, size görüşürüz. Bana hayırlı editler.